Dijital imza, temel olarak bir sayı dizisi ile, belirli bir dijital mesajın birleştirilmesidir. Dijital imzayı, fiziksel imzanın elektronik bir örneği olarak da düşünebilirsiniz. Fiziksel imzada, bir dökümana isminizi veya kimliğinizi gösteren bir dizi harf yazarsınız. Attığınız bu imza, sizin o döküman üzerindeki iradenizi gösterir. İsminizdeki harfleri değişik şekillerde yazarak veya size özgü şeyler ekleyerek, bu imzanın sadece size özgü olmasını ve taklit edilemez olmasını sağlamaya çalışırsınız. Dijital imza ise bu özellikler matematiksel bazı özelliklerle sağlanır. Tanınmış dijital imza sistemlerinden birisi RSA'dir. Bunun açılımı Reverse Shamir Edelman sistemidir. Bir diğer sistemse DSS olarak bilinen dijital imza standartıdır. Eğer RSA veya DSS gibi bir dijital imza sistemi kullanıyorsanız, en azından benim düşünceme göre bu imzanın elle atılmış imzaya kıyasla kopyalanması daha zordur. Bu videoda dijital imza sistemlerinde kullanılan üst düzey mekanizmalardan bahsedeceğim. Ancak bu sistemlerin altında çalışan matematiksel detaylara değinmeyeceğim. Şimdi dijital imza sisteminin nasıl çalıştığına gelelim. Diyelim ki Ayşe isminde bir kullanıcımız var ve Ayşe bir belgeyi dijital olarak imzalamak istiyor. Ayşe önce dijital sistemde iki anahtar üretecek. Bu anahtar imza anahtarı olarak adlandırılıyor ve kişiye özel. İmza anahtarı için i ve a kısaltmasını kullanacağım. Ayşe ayrıca bir de doğrulama anahtarı oluşturacak. Ayşe, aralarında matematiksel bir bağlantı olan bu iki anahtarı eş zamanlı olarak oluşturabilir. Burada ilginç olan şey, doğrulama anahtarınız halka açık, imza anahtarınızsa özel olacak. Bu sebeple imza anahtarınız doğrulama anahtarınız görünse bile tahmin edilmesi zor bir şey olmalı. Şimdi, bir mesajdaki dijital imzanın nasıl olacağını görelim. Bir mesajımız var ve bunu M olarak adlandırıyorum. Eğer bu mesajı dijital olarak imzalamak istiyorsanız, mesaja matematiksel bir dönüşüm uyguluyorsunuz. Ayşe, M mesajına matematiksel bir dönüşüm uygulayacak ve bunu anahtarıyla imzalayacak. Bu matematiksel dönüşüm sonrasında imza olarak adlandırdığımız özel bir sayı dizisi oluşacak. Em mesajındaki imza oluşan bu sayı dizisi. Burada yine ilginç bir şey var. İmza temel olarak em mesajıyla Ayşe'ye ait imza anahtarının bir kombinasyonundan oluşuyor. Görece olarak oldukça kısa bir sayı dizisi oluşuyor burada. Dijital imza sistemleri sadece imza anahtarına sahip kişinin bu gibi bir dijital imza oluşturabilmesini sağlıyor. Doğrulama süreci de imza oluşturma sürecine benziyor, ancak bu kez doğrulama anahtarı kullanılıyor Yani doğrulama sürecinde 3 değişik girdi gerekiyor İlk girdi, imza atarak onaylamak istediğiniz belge, ayrıca girdi olarak bu belgenin üstündeki dijital imzanız da gerekiyor Son olarak ise Ayşe'ye ait olan halka açık doğrulama anahtarı gerekiyor bu üç girdi sağlandığında matematiksel dönüşüm imzayla belgenin uyumlu olduğunu, bunun Ayşe'ye ait özel imza anahtarıyla oluşturulmuş olduğunu ve Ayşe'nin doğrulama anahtarının kullanıldığını doğrulamaya çalışıyor. Dijital imzayı doğrulama aşamasında imza anahtarına gerek duyulmuyor, sadece doğrulama anahtarı yeterli oluyor. Doğrulama aşamasında imza anahtarına dolaylı olarak dahi ihtiyaç yok Sadece doğrulama bilgisiyle herhangi bir şeyi doğrulayabiliyorsunuz Doğrulama prosedürü sadece evet veya hayır diye bir cevap olarak geliyor Buradaki sorum şu, bu dijital imzayı kabul etmeli miyim yoksa reddetmeli miyim? Temel bir doğrulama süreci böyle ve gördüğünüz gibi bu doğrulama süreci, kişiye özel doğrulama anahtarını ve dolayısıyla Ayşe'yi yapılan işlemden sorumlu kılıyor. Ki, Ayşe bu anahtarı oluşturduğunda bütün dünyaya ''Bu benim doğrulama anahtarım ve bu anahtarla dijital olarak imzaladığım belgeler geçerlidir.'' demiştir. Bu doğrulama anahtarı Ayşe'ye ait olduğu için, bununla dijital olarak imzaladığı belgeler hukuki olarak Ayşe'yi bağlayacak. Yani geleneksel ıslak imzanın matematiksel olarak oluşturulmuş benzerinden söz ediyoruz burada. Şimdi iki konuya vurgu yapmak istiyorum. Birincisi buradaki dijital imza belge metniyle ilişkili yani dijital imza belge metnini girdi olarak kullanıyor. Eğer metin değiştirirseniz farklı bir imza oluşur. Dijital imza, bu bağlamda elle yazılan geleneksel imzadan farklıdır. Neden diyeceksiniz hemen açıklıyorum. Islak imzanız, imzaladığınız metinden bağımsız olarak her zaman aynıdır. Ancak dijital imzanız, imzaladığınız belge ile ilişkilidir. Belgenin metni değişirse, değişik bir dijital imza oluşur burada. Şimdi gelelim vurgulamak istediğim ikinci konuya, o da şu Dijital imzalar sıklıkla kriptografik özet fonksiyonuyla özdeşleştirilir Başka bir videomuzda bu konuya değinmiştik Kısaca tekrarlamak gerekirse ilk kriptografik özet fonksiyonları dijital imza düşünülerek üretilmiştir Siz bu mesajı imzalamadan önce bu mesaja kriptografik özet fonksiyonunu uyguluyorsunuz ve bu fonksiyondan bir sonuç elde ediyorsunuz Kriptografik özet fonksiyonu uyguladığınızda büyük bir metin için kısa bir çıktı elde ediyorsunuz İmzalama algoritmasında orijinal belgeyi imzalamıyorsunuz Önce özet fonksiyonunu uyguluyorsunuz, daha sonra bu fonksiyondan üretilen özeti imzalıyorsunuz Yani önce özet fonksiyonunun uygulanması ve daha sonra imzalanması çok uzun bir belge yerine, daha kısa bir özet üzerinde çalışılması sebebiyle etkinlik sağlıyor. Özet fonksiyonu oldukça güvenli ki her bir girdiği için sadece bir tek çıktı veriyor ve çıktılar birbiriyle aynı olamıyor. Başka bir deyişle iki farklı metne özet fonksiyonu uyguladığınızda aynı sonucu ulaşmanız mümkün değil. Buradan şu sonuca varabiliriz. Demek ki, özet fonksiyonu, dijital imzanın güvenli olmasını sağlıyor. Eğer bunun tersi olsaydı, yani özet fonksiyonu uygulanan iki farklı metnin sonucu aynı olsaydı, burada ciddi karışıklıklar doğacaktı. Böyle bir durumda, metinlerden birisindeki imza, diğer metindeki imzayla eş olacaktı. Zira her iki durumda da, orijinal belgeyi değil, özet mesajını imzalıyorsunuz. Eğer özetler aynı olsaydı, iki farklı metin üzerinde aynı imza oluşabilirdi ve bu durumda sahteciliğe yol açabilirdi. Doğal olarak bu istenmeyen bir durum, hiç kimse imzalamak istediği bir belge dışındaki başka bir metin üzerinde imzasını görmek istemez. Bu videoda altında yatan matematiksel hesaplamalara ve nüanslara girmeden, Ana hatlarıyla dijital imza konusunu açıklamaya çalıştım. Umarım yararlı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.